Merhaba, bugün size emzirme ile ilgili bize en çok sorulan 5 e, soru hakkında cevap vermeye çalışacağım. E, en çok sorduklarından birisi doğumdan hemen sonra süt gelir mi? E, özellikle normal doğumdan sonra e, doğum anındaki hormonların uyarmasıyla e, süt doğumun hemen sonrası hazırdır. Bebeğe bundan dolayı e, hemen emzirmeye başlayabilirsiniz. Sezeryen doğumda e, belirgin bir ağrı çekme e, periyodu yaşanmadığı için e, süt salgısı 24-48 saat arası gecikebilir. E, bu bazı durumlarda olur. Bazen sezeryen sonrasında hemen süt geldi olabilir. E, sütü uyarmak için, sütün çabuk gelmesini uyarmak için sezeryen ya da normal doğumdan sonra da hemen emzirmeye başlamanız e, gerekir. E, bu şekilde ee, hali hazırda süt, e, mevede süt oluşumu biraz gecikmiş olsa bile bunu hızlandırma potansiyeliniz artabilir. Ee, bir diğer soru yine en çok sorulan sorulardan birisi emzirmeye ne zaman başlamalıyız? Emzirmeye biraz önce de söylediğim gibi doğumdan hemen sonra başlamalıyız. Mümkün olduğu en kısa zamanda normal doğumda şartlar uygunsa doğum sonrası göbeğe kesilip bebek kurulandıktan sonra Hemen doğum masasında bile emzirmeye başlayabilirsiniz. Sezeryan doğum sonrası da e, mümkün olan en kısa zamanda emzirmeye başlayabilirsiniz. Buradaki kriter sütüm yok, niye emziriyorum gibi bir düşünceniz olmaması. E, sizin fark etmeyeceğiniz e, süt salgısı olabilir. Çok az miktarda bile süt salgısı olabilir. O bebek için çok değerlidir. Ve ne kadar erken uyarmaya başlarsanız e, bebekten memenizi, sütünüz daha hızlı gelir. Hem de bebeğin bağlanma ve kendisinin doğum sonrası oluşabilecek kaygılı durumunda kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir yeni bebek ne kadar sıklıkla emzirilmelidir? Yeni bebekler ilk bir ay için konuşuyorum. İlk bir ay için neredeyse her gözünü açtığında memede olmalıdır. Yani bunun için bir saat, dakika, gibi bir e, zaman belirlemek çok uygun değil diyelim emzirdiniz bir saat sonra tekrar uyandı yine emzirebilirsiniz uyanık olduğunda anı memede geçirmeniz önemli özellikle ilk bir hafta 10 gün çok önemli çünkü bu dönemdeki emzirme sıklığınız sütünüzün hem olgunlaşmasını hem e, salgısının artmasını hem bebeğin emzirmeye alışmasını sizin de onun onu emzirmeye alışmanıza Yardımcı olacaktır. Bundan dolayı bebek her gözünü açtığı emzirin diyoruz. Peki uyuduğu zaman ne kadar zamanda bir uyandırmalıyız? İlk bir hafta on günlük süre için en geç iki saatte bir emzirmeniz gerekiyor aslında. Hani bunu şöyle düşünün. Uyudu ne zaman uyandıralım gibi. Gece de dahil iki saatte bir uyandırıp emzirmenizi istiyoruz. İki saatten sonra uzadığı zaman bazen bir öğün atlaması hem sizin süt salgınızı etkileyebilir hem de bebeğin kilo kaybına neden olabilir bizim ilk hafta 10 gün içindeki en çok kaygımız fizyolojik bir kilo kaybı zaten oluyor bunun birden aşağılara çok hızlı bir şekilde düşmemesini engellemek bundan dolayı bol bol emzirmeniz gerekiyor bir yeni dam bebeğin doyduğunu nasıl anlarız bebeğin doyduğunu bazı kriterler var tabi ki ancak e, bu Bunlara da tamamen yüzde yüz güvenmemelisiniz. Bebekler emdikten sonra hıçkırdıkları bir doyma belirtisi olabilir. E, bebekler kaka sıklığı özellikle ilk bir hafta 10 gün için önemli bir doyma belirtisi olabilir. Sütün yeterli olduğu belirtisi olabilir. Diyelim çok huzursuz, e, böyle huz, uykusuz, huzursuz, uykuya dalamıyor gibi durumlardan sonra Emzirdiniz, çocuk rahatladı, uykuya daldı. Bu da sütünüzün iyi olduğunu ve yeterli şekilde beslediği anlamına gelebilir, anlayabilirsiniz. Tabii ki sizin bebeğinizden, sizin kendi etkileşiminiz de önemli. Bebeğin davranışlarını bir süre sonra algılamaya çalışmanız önemli. Hani bu hareketi yaptı, bebeğim doydu, bu hareket ağlama belirtisi, bu hareket bu şekilde ağlama bir gaz sancısı olabilir. Bunlar da zamanla kendiniz fark edebilirsiniz. Ondan ortak bir dil oluşturabilirsiniz. Ee, anne sütünü arttırmak için öneriler neler? Anne sütünü arttırmak için en önemli e, önerilerden birisi tekrar tekrar söylediğim gibi bol bol emzirmek, bebek her gözünün açtığını emzirmek, e, yeterince su içmek, Doğum sonrası özellikle yaz aylarında 3,5-4 litre su Kış aylarında 3-3,5 litre su içmek Sizin sütünüzün hem hızlı salgılanmasını Hem de daha kaliteli olmasını yardımcı olacak Onun dışında rezene çay içebilirsiniz Bazı bitkisel karışım çaylar var piyasada Bunlar içilebilir Dereotu gaz hancısına iyi gelebilir Bebeğin gazının daha az olması neden olabilir? Ee, onun dışında pirinç, bulgur gibi gıda tak gıdalar faydalı olabilir. Bunlar da e, bebeğinizin sütünüzün artmasına yardımcı olabilir. Anne sütünü, bir başka soru da var mı? Ee, bir başka sık sorulan soru da annesini arttırmak için en önemli e, etkenler nelerdir? Ben burada hani e, en önemli olarak Bebeğin sık sık emzirmesini görüyorum. Ne kadar çok emerse sütünüz o kadar çoğalacak, artacak. İkinci en önemli öneri bol bol su içmeniz. Günlük 3,5-4 litre su içmeniz çok önemli ve dinç olmanız. Bebeğinizden ilgilendikten sonra dinlenmeniz, aktif olarak dinlenmeniz, bilinçli olarak dinlenmeniz önemli. İşte bebeğe emzirdim hemen şu işleri yapayım gibi değil de emzirdim ben de dinleneyim sütüm artsın gibi. Ee, düşünceler üstünüzün çok hızlı artmasına yardımcı olabilir ee, şimdilik 5 tane soruyu cevapladım daha sonraki videolarda da e, diğer e, sorularla ilgili cevapları anlatmaya çalışacağım teşekkür ederim